Hey merhaba bebeğim <gülüyor> kanala hoş geldin <gülüyor> sayın Meksikalılar hepinizi seviyorum bebeğim <gülüyor> lanet olsun bu ilk videomuz olsun ee, bunu açıklama olarak atıyorum kendinize iyi bakın iyi geceler bebeğim <gülüyor> lanet olsun kapatın kameraları